En çok rüyalarda ayıyı görmüşsünüz. Maşallah ayı görmek iyidir aslında. Mesela gizli düşmanlar, sizi kıskanan insanlar ayağınıza ayağınızı kaydırmak isteyen insanları gösterir. Özellikle mesela ayının rengini, kahverengi bir ayı hatırlıyorsanız, işçinizdeki erkeklerden doğacak ve hayatınıza iş konusunda zararı gösterir. Eğer kahverengi minik ayı görüyorsanız aşk hayatınızla ilgili güzel bir gelişme, doğru mutluluğu temsil edeceğini gösterir. Mesela beyaz bir ayı görüyorsanız işçinizde konumunuz, mertebeniz hızlı bir değişecek ama bu değişimle birlikte düşmanlar edineceğinize ve güçlenmenizi kıskanan insanlar olacağını gösteriyor. Eğer küçük beyaz bir ayı görüyorsanız evlilikte güzel bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve evimizin bereketi aydınlığa erecek. Mesela kıpkırmızı bir ayı görüyorsanız rüyanızda bu ayı tez vakitte hanemize gelecek e, haciz, icra ve bu konularla ilgili uyarı olmasını gösterir. Eğer küçük kırmızı ayı görüyorsanız bunların hepsini çözüp evliliğimizle ilgili kötü giden her şeyi iyileştirmeyi gösterir. Mesela mavi bir ayı görüyorsanız... Bu erkek ve erkeklerle alakalı aile içerisindeki kişilerin kapılarında çok yurt dışı, şehir dışı işler, ailesindeki huzursuz noktanın tez vakitte iyileşeceğini gösterir. Eğer küçük mavi bir ayı görüyorsanız, kızınızla alakalı ya da kendiniz gördüyseniz çok güzel başarılar evliliğinizde kötü giden bir nokta varsa iyileşme, evde kaldıysanız evlilik haberini gösterir. Simsiyah bir ayı görüyorsanız, kendi işlerinizde kendi ailenizin hırsız olduğu ve ailenizden yaşayacağınız büyük krizler sizi mutsuzluğa ve hastalığa işaret eder. Küçük bir ayı görüyorsanız kardeşler arası yaşanacak tartışmalar ve uzun soluklu küskünlükleri gösterir. Ben beyaz bir ayı görüyorsanız hayatınızdaki sorunlar, mutsuzluklar, yaşadığınız evrelerdeki ders almayı başarırsanız hem iş yerinizde hem özel hem de aile hayatınız yaralarınız iyileşmiş daha güçlü bir noktaya uyarır. Beyaz yavru bir ayı görüyorsanız kendinize ait geçmiş özlemleriniz, çocukluğunuz, yaşadığınız krizleri artık görüp gülümseyeceğinizi gösterir. Ayı görmek güzel aslında. Herkes ayı görsün.